Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kutu açılış videosuyla karşınızdayız. Gün geçmiyor ki ülkemizde yeni bir Çinli üretici daha telefonunu Çıkarmasın Ülkemize gelen son üretici arkadaşlar Elephone oldu. Pek çoğunuz aslında Elephone'u duymamış olabilirsiniz. Ee, aslında bu marka daha çok Hindistan'da aktif olan bir markaydı. Ve Türkiye pazarına girdi. Şurada gördüğünüz gibi Arena etiketi bulunuyor. Yani bu ülkemize getiren isim Arena oldu. Şunu söyleyelim. Bunlar kurumsal olarak gelmediler. Yani Elefon kendisi gelmedi. Arena vasıtasıyla ülkemize geldi. Sonuç olarak artık bu telefonları da Türkiye'de bulabileceğiz. Bize gelen model arkadaşlar PX modeli. Peki bu PX modeli ne gibi özellikler içeriyor? Zaten adamlar kutunun üzerine her şeyi yazmışlar. Şöyle biraz yakınlaşırsan Oğuzcum hemen gösterelim. Klasik olarak Çinlilerin favorisi olan Mediatek bir Yonga seti görüyoruz. MT6763. Android 9 geliyor telefon. 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama. 3300 miliamperlik pil. 6.53 inçlik Full HD bir ekran. Ve... 16 megapiksel, 2 megapiksellik çift kamera, 16 megapiksellik de ön kamera. Yani çift kameralı telefon kalmadı derken bu telefonun gelmesi de biraz enteresan oldu. Dilersen kutuyu açalım hocam. Şöyle naylonu yırtalım. Bu arada telefonun fiyatı 1800 lira arkadaşlar. Hemen belirteyim. Kutuda ben bir kalitesizlik hissettim. Yani kalın değil. Kutu ince. Nasıl olacak kaliteli yani <gülüyor> Kaliteli olması için şu kutunun kalın olması lazım. Bak çok ince. Yani orada bir beni kaybetti. Buradan garanti belgesi çıktı arkadaşlar hemen. Distribütör firmaya ait. Koyalım şöyle. <gülüyor> Kutu açılmıyor. Kutu Açılıyor evet. Kutu biraz kalitesiz dedim ya işte orada. Yapıştırıcısı var galiba. Evet etiketi varmış. <gülüyor> Her yere etiket koy Ne gerek var şimdi. Şimdi açalım. Videoya girdi. Bak gizli gizli biz girdi birden ben de videoya. Gizli konu. Evet, kutumuzu açtık arkadaşlar. Şurada telefonumuz bulunuyor. Şunu şöyle alalım. Bakalım kutudan ne çıkacak? Sence kulaklık çıkar mı Özgür abi? Bence çıkmayacak. 2000 liraya çıkmaz. Sence çıkar mı Özgür? 1800 liraya çıkmaz. Çıkarsa sürpriz olur. 1800 liralık bir telefon arkadaşlar biliyorsunuz. Xiaomi'nin aynı modellerinde çıkmıyor. Honor'ındaki keza çıkmıyor. Bunda da çıkmaz. <gülüyor> Kılıf da, yok, kılıf da yok. Kılıf var galiba ya. Evet. evet kılıf, kılıf koymuşlar. Şöyle. Ooo, kılıf Ama bunu yapıştırmamışlar. Demişler ki biz koyuyoruz. Siz yapıştırın. Genelde yapışık geliyordu diğer telefonlarda. Type-C bağlantı kablomuz. Şarj adaptörümüz. Ki bunda hızlı şarj yok. Öyle. 1800 lira e olmasın zaten. Yani o böyle var. bir adaptör koymuşlar. Günü idare edecek bir adaptörümüz geliyor burada. Sıfır. 0 3 amper. 0, 3 amper nedir ya? Evet buralarda boş arkadaşlar. Yani kulaklık çıkmadı. Çıksaydı sürpriz olurdu ama çıkmadı. Biliyorsunuz zaten 2000 Lirası altına modellerde çok fazla çıkmıyor. Evet. Telefonumuzu çıkardık. Şöyle üzerine renkli bir etiket yerleştirmişler. Arkada da arkada da etiket var. Evet. Arkada da bir etiketimiz var. Bu arada telefon çok kalın. Yani 3000 mAh'lik Bataryaya bu kalınlık çok fantastik olmuş. Kalınlığı gösterelim. Şöyle baksana şuraya. Bu ne burada bu arada? Kızıl ötesi. Yani yok kamera pardon. <gülüyor> Öyle bir koymuşlar ki kamerayı farklı renk. Kızıl ötesi rengi gibi. Pop up kamera. Pop up kamera. Şöyle açalım. Bunu şöyle koyalım. Burada yine özelliklerine yer vermişler. Çok muazzam özellikler olduğu için her yere yapıştıralım demişler. Şöyle şunu da çıkartalım. Hı. Çıkmıyor. <gülüyor> Çıktı. Şöyle gayet parlak bir arka şey var. Yalnız arkadaşlar bu bildiğiniz parmak izi kalıyor yani. Leş gibi kalıyor. Şuna bakın. Yani bu kadar parlak bir yüzeyin işte en büyük dezavantajı bu. Parmak izi kalması. Bu arada telefonu açtık. Açılıyor telefon. Bu arada sanki üst kamerada daha böyle izler var gibi. Şunlara bakayım şöyle. Çıkmıyor da ya. Neyse. Start. Start. Bunu kurarız birazdan. İlk izlenimimizi söyleyelim. Arkada üçlü kamera görünümünde çift ana kamera var arkadaşlar. Şurada bir parmak izi okuyucumuz mevcut. Dediğim gibi parlak bir yüzey koymuşlar. Tamam eyvallah parlak bir yüzey koydun ama parmak izi çok fazla bırakıyor. Telefon aşırı kalın ki bu telefondaki batarya da öyle aman aman bir batarya yok. Az önce de belirttiğimiz üzere şuradan bakalım. 3300 mAh'lik batarya var bunda. Yani bu telefona eğer 5000 mAh'lik bir batarya koysalardı eyvallah tamam bu kalınlık tamam derdik. Ama sen 3000 mAh'lik bir telefonu bu kadar kalın yapmaları biraz fantastik olmuş. kavisli bir tasarım vermişler. O biraz daha hoş durmuş lakin şöyle bir baktığımızda çok da bir al venisi böyle yok. Bir de 3.5 mm'lik jack girişi de bulunmuyor. Yani 2000 TL altında bir telefona 3.5 mm'lik giriş konmaması beni biraz şaşırttı. Ki batarya da az. Hani 3.5 mm'i koymamalarının temel nedeni aslında bataryayı biraz yüksek tutmam. Bu adamlar hem bataryayı düşük tutmuş hem de 3.5 mm'lik kulaklık jackını buraya koymamışlar. Bence bu da eleştirilesi bir nokta diyebiliriz. Bakalım başka da bir şey yok. Şu kablomuzun boyuna bakalım her zamanki olduğu gibi. Bakalım günü kurtaracak bir boyut mu? Şöyle bakıyoruz. Klasik 1 metre kadar bir kablo. Yani muhtemelen bunu masaya... Şarjı şöyle koyduğunuz arkadaşlar masanıza erişmiyor. Dolayısıyla çok böyle ofiste kullanım için yeterli bir uzunluk değil ama artık klasik olarak diğer modellerde zaten geçtiğimiz günlerde işte Xiaomi'nin Redmi modellerinin kutusunu açtık. Onlardan da çıkan Type-C kablosunun uzunluğu hemen hemen bu şekildeydi diyebiliriz. Dediğim gibi kutudan hızlı şarj cihazı çıkmıyor. Telefonda da hızlı şarj özelliği ne derece var onu da testlerde göreceğiz. Kutu içeriği genel itibariyle şarj aleti, telefon ve kablodan ibaret. Bir tane ekran koruyucu koymuşlar. Ama bu yapışık gelmiyor. Kendiniz yapıştırmanız lazım. Bir tane silikon kılıfımız var. Bu silikon kılıfı koymuşlar. ne? Zaten pek çok Çinli'de görüyorduk bunu. Çift ana kamera var. Pop-up kamera var. Pop-up kameranın performansını da önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağım. Burada Type-C girişi koymuşlar. Lakin 3.5 mm giriş bulunmuyor. Burada telefonun alt çerçevesinin de hayli kalın olduğunu sizlere söyleyeyim. Ee, şunu skip diyelim. Skip. Zaten burada şeyler de var görüyorsunuz. Şurada Android tuşları. Yani şu kadar bir kullanım alanı kalıyor size. Hani böyle ekran çerçevesinde de şu kısımlar olduğunu söyleyelim. Yan çerçeveler de yine baya kalın. Telefon genel itibariyle kibar tasarıma yöneltilmiş ama olmamış. Yani kaba bir tasarımı var. Bir de şu parmak izi olayı gerçekten çok şöyle göstereyim kalıyor. Daha yani elime alalı 2 saniye oldu. 5000 tane parmak izi kalmış. Telefonda bununla gezerken herhalde devamlı böyle bir bezle de silmek gerekecek. Önümüzdeki günlerde de detaylı incelemesiyle karşınızda olacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın.